Merhabalar Levent Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben e, adım Levent Türkoğlu. Nazgıdağ'ın Türkiye Satış Müdürü olarak görev alıyorum. E, Levent Bey, şirketimiz ne zaman ve nerede kuruldu? Şirketimiz İstanbul'da kuruldu. 1993'e dayalı bir tarihte e, kurulum aşamasına geçildi. Daha sonraki dönem içerisinde yaklaşık bir 30 yıllık geçmiş olan bir firma. E, son dönem içerisinde yaklaşık bir 30 yıllık geçmiş olan bir firma ama e, bazı ürünlerimizi yeni olarak kabul edebileceğimiz, yeni ürünlerimizi lanse edildi. Bu şekilde piyasada var olma adına devam ediyoruz. Levent Bey, ürün gamımız nelerdir ve ürünleriniz hakkında bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki. E, ürün gamımız zaten adı üstünde Naz Gıda'nın, Nazo diye geçen bir ürünümüz mevcut. Toz içiçek. E, uzun yıllardan beri zaten ülke sektörü içerisinde e, var olan bir markayız. Şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde yaklaşık 84 tane bahisi olan e,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 Levent Bey, hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Aslında bu şekilde şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye geleneğinde biraz evvel bahsettiğim gibi 84 tane ülke içerisinde bayimiz mevcut. Nasa ve 65'inden cips. Ama bu son dönem içerisinde özellikle 93 yılından beri var olan bazı ülkelerimiz mevcuttu ama özellikle son dönem içerisinde birçok ülke üzerinde. Nedir? İşte Avrupa'da, Almanya'da varız, Fransa, Belçika, Hollanda. Hatta hatta Amerika'ya kadar e, bazı ulaştı ulaşabildik. Onun haricinde ülkelerinde bir çok, Kuzey Afrika ülkelerinde birçok, onun hepsinde varız, e, Türkmenistan diyebileceğimiz e, Asya bölgesinde birçok ülkede varız, Ukrayna, Moldova gibi ülkelerde varız. Yani toplamda 28 ülkeyi ihracat yapan bir firma konumuna geldik şu anda. Levent Bey, üretiminiz hakkında bilgi verir misiniz? E, tabii ki biz Naz Grup olarak e, aslında güzel bir aileyiz, 300 kişilik güzel bir aileyiz. Ee, üç ayrı yerde farkımız mevcut. Nevşehir'de, ee, Konya'da ve İstanbul'da üç ayrı farkımız var. İstanbul'da naz yürütmemiz mevcut. E, Nevşehir'de cips farkımız var ve Konya'da şeker farkımız var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Sizin gibi bu sektör atılmak isteyen gençlere önerileriniz nelerdir? Şimdi öncelikle kendi hayatımda şöyle düşünecek olursam 35 yıllık bir geçmiş olan bir kişiyim ben sektör içerisinde. Ama öncelikle her şeyin önemlisi e, sevmek lazım. Yani yapmış olduğunuz işi tamamen sevmek lazım. E, bu başta başını zaten %50'sini e, başarmış oluyorsunuz. Ondan sonra yeniliği açık olmanız lazım. Çalıştığınız firmanın vizyonu, misyonu e, konusunda e, daha bir tık daha nasıl ileriye götürebilirim? Bunu pekiştirmemiz lazım. Yani bunları yaptığımız süre içerisinde emin olun başarı zaten kendi kendine gelmiş olacaktır zaten. Fuarla alakalı söyleyebilecek olursak, geçen senede çok güzel bir katılım söz konusu olmuştu. Bu sene de aynı şekilde bir güzel bir katılım var. Ee, özellikle yurt dışından gelen e, yatırımcılar olsun veya yurt içindeki yatırımcılarla alakalı, yani ürünle alakalı daha doğrusu, bize e, mülacat eden, ürünlerimizi beğeniyle karşılayan birçok kişiyle karşılaştık. Yani özellikle birinci ve ikinci, yanılmıyorsam bu üçüncü günü, Artık son gününde de yani bir yoğunluk yaşanacağını tahmin ediyorum. Ama çok memnunuz yani bir önceki seneye nazaran da bu sene de çok güzel geçti diyebiliriz. Bizim ürünlerimiz çok farklı bir konsepte sahip. Yani insanların alışa gelmiş olduğu bir üründen ziyade hem hijyen açısından hem içerisinde koruma açısından çok daha farklı bir konsept. Niye? Şöyle gösterebilirim. Şu şekilde aç kapa mevcudu olan bir ürünümüz. İçerisinde açtığınız zaman içerideki kırılmayı biraz daha önleyebilme açısından yan kısımlarda tamamıyla koruma amaçlı ürünler kullanabiliyoruz. Bu şekilde bakıldığı zaman tabii ki ürünümüz daha farklı bir postuna gelmiş oluyor. Daha lezzetli ve sağlıklı açısından tazenli koruma açısından bir ürün konsepti haline gelmiş oluyor. Yani bunun haricinde dört çeşit ürünümüz de mevcut zaten patatesli. Acılı ve yoğurt aromalı olmak üzere dört ayrı segmentle hizmet veriyoruz piyasaya. Dokuz gramımız ürünümüzden Nazo'dan biraz bahsedelim. Bu bir buçuk litrelik suya atılıp da eriyip de soğuk şekilde içilebilen bir dört çeşitli mevcut. Hatta beş çeşitli yani yakın zamanda bir ürünümüzü çıkardık. Portakalı mevcut, bişnesi mevcut, şeftalisi mevcut, ice tea çay olarak da kabul ettiğimiz çayımız mevcut, limonumuz mevcut. Evet, Şimdi önemli olan, şimdi hani piyasada şeker dendiği zaman çocukların rağbet gösterdiği ürünler olarak da görebiliriz ama diğer firmalardan çok daha farklılığımız var. Nedir o özelliğimiz? Bu tamamıyla hani bir tabir vardı, elemi göz nuru derler ya tamamıyla bu şekilde. Yani birçok firmalar tabii ki güzel işler başarmaktalar ama biz bu ürünlerimizi tamamıyla el yordamıyla, emeğiyle yapılan bir makinokulların haricinde tamamiyle sistemi bu şekilde adapte edip piyasaya sunan bir ürünümüz var. Tamamıyla doğal, yani katkın maddesi sıfır edecek kadar az bir ürün olarak kabul edilir.